Merhaba arkadaşlar. Şimdi kısa süreli bir indirim var. Yani kısa süreli indirim dediğime bakmayın siz. Elimizde Revit ürünleri var. Revit indirimlerinde de euro fiyatının üstünden %20 indirim yaptık. Revit'te birkaç beden kaldı elimizde. Birkaç 4 veya 5 böyle model var. bir tanesi işte Derimont. Derimontlardan bir tanesini göstereyim. Zaten onlardan bir tanesi de bu. Revit Romer. Revit Romer daha önceden ben tanıtmıştım. Tanıtımı izleyenler görmüşlerdir. Nasıl özellikleri var? Tamamen diri yapıldığı için bu asfalt yanıklarından sizi daha fazla koruyacak şekilde yapılmış. Üstüme giyemiyorum çünkü bedeni bana olmuyor. Bunlardan galiba iki beden kaldı. İki bedenlerden size olanı seçerseniz daha uygun fiyatta da alabilirsiniz. Bu da zaten hani elimizdeki mağaza stoklarıyla sınırlı. İki tane kaldı. Diğerlerinden de ikişer ikişer, üçer üçer falan kaldı. Onların da hepsini açıklama kısmında yazacağım ben. RabbitRomer'ın hemen tanıtımını yapayım. Tamamen diri, asfalt yanıtlarından koruyor. İç astarı var. Çıt, çıt mekanizması ile kapanıyor. İki tane çıtçıt çıt koymuşlar ki boynuza göre sıkabilin. Yanında cebi var, üst cebi var, iç cebi var, Asfalt, asları çıkabiliyor. İçinde bir tane daha şu iç cebe sahip, şöyle bir detay daha vereyim. Bilekleri şöyle çıt çıtlı ve fermuarlı şekilde yapılmış. Dirseklerinde iyi korumalar var, CE onaylı korumalar var, omuzlarında iyi korumalar var. Sırtında bir korumayla gelmiyor, sırt korumasını siz almak zorunda kalıyorsunuz çünkü revit böyle göndermiyor. Ee, ve ön tarafı fermuarlı asfalt, e, asfalt yanıtlarından sizi rahatlıkla koruyabilecek ve evladiyelik montlardan bir tanesi. Ee, bu montlar biliyorsunuz e, şöyle astarı çıktığı zaman biraz daha sizi ferah şekilde e, kullanmanızı sağlayabilecek şekilde yapılmış. Ama bir yazlık mont kadar bir delikli bir yapısı veya file bir yapısı yok. Yani onu çıkarttığınız zaman bir file yapısı var içinde. Şöyle bir file yapısı var görünüyor umarım. File yapısı görünüyordur ama yani bu file yapısı sizi ferahlatmaya yeter mi? Hayır yetmez. Ee, isterseniz yazın daha ince bir mont alabilirsiniz. Ama e, aldığınız ince mont e, her zaman şöyle bir e, şeye sahip e, ince mont daha az bir koruma sağlayacaktır. Eğer ki siz işte 600D, 1000 kumaşlara sahip bir mont alırsanız daha fazla koruma sunacaktır. Şimdi diğer montu göstereceğim. Revit'in diğer montları var. Birkaç tane montu var, onların hepsini yazacağım. Sitemizden bakabilirsiniz, görebilirsiniz oradan da. Bu da üç mevsim kullanabileceğiniz montlardan bir tanesi. Bu da Revit'in... Nesiydi? Revit'in Jüpiter'iydi. Revit Jüpiter nasıl bir mont? Ee... Bu şekilde yapılmış. işte omuz korumaları var, dirsek korumaları var ee, ve işte fermuarı var, ee, bir cırt-cırtı var. Ee, yan tarafında cebi var, bir şey pardon, şu iç tarafında cebi var. Yine bir astar mekanizması var. Astarı çıkartabiliyorsunuz. Astarsız kullandığınız zaman biraz daha ferah kullanabiliyorsunuz. Bu üç mevsim bir mont. Yani yazın kullanımında bu da e, sizi terletecektir. Onun detayını tekrar söyleyeyim. Yan tarafında cebi var. Dediğim gibi omuz ve dirsek korumaları var. Bilekleri cırt cırtlı ve fermuarlı şekilde. Ve şu yan kısımlarında belinize göre sıkmanız için şöyle cırt var. Kol içi ayarlaması da yapmışlar. Bu da diğer Revit montlardaki gibi. Bir sırtlıkla beraber gelmiyor. Sırtlığı sizin tekrar kendiniz almanız gerekiyor. Astarı çıkıyor reflektif şeritleri zaten görüyorsunuz. Boyuna da ayarlaması da 2 kademe yapılmış ve çıt çıtlı olarak yapılmış. Diğer montları zaten tanıtmıştım arkadaşlar. Ee, onları da hani onlara da bakmak isteyen arkadaşlar olacaktır. Linklere bakarlarsa açıklama kısmında görebilirler. Bir süre indirimdeyiz. Ee, euro üzerinden %20 indirim yaptık. Unutmayın. Ee, ve hani bizim yerimizi bilmeyen arkadaşlar için tekrar tekrarlayayım. Bostancı Karakartal sokaktayız. Bostancı köprüsünden hemen ee, sonra e, Total Benzincir'in arka sokağında Kartal Sokağı zaten yazdığınız zaman Google haritalara çıkacaktır. Hepinize iyi sürüşler iyi ki varsınız.